Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoya baş çekmemişim. Ama başlıktan görebileceğiniz üzere bugün ajandamı göstereceğim. 2020 ajandamı. 2020 ajandam bir film ajandasıydı. Bunu videolarımda birkaç kere söyledim. Ve bilmiyorum, içini güzel tuttuğunu düşünüyorum bu sene. O yüzden size göstermek istedim. Çok uzatmayacağım çünkü zaten uzun bir video. Ve zaten hep konuşuyorum videoda. O yüzden hemen videoya geçelim. Evet şimdi ajandam gösterdiğim üzere bir film ajandasının 2020 versiyonu ancak bu bana yazın çok boş gelmişti bu kapağı o yüzden böyle stikerler yapıştırdım. Bunlar da böyle şimdi başlıyoruz. Şimdi bu çok aptal yazım. Devam ediyoruz. <gülüyor> Zaten bu sayfalar göreceksiniz çok kötü. Gerçekten iğrenç sayfalar yani o yüzden bu olaya çabuk geçeceğim. İğrenç daha da iğrenç. Benim de bir insan bir ajandayı ilk sayfasını mı çirkin yapar? Evet, yapabiliyormuş demek ki. Devam ediyoruz. Ee, ben ajandamı hem okul ajandası, hem kişisel ajanda, hem yaptığım şeyleri yazma gibi kullanıyordum. Bakın, TYT toplam netim 37'ymiş 8 Ocak'ta. Trust the process. Devam ediyoruz. İzlediğim filmleri yazıp kaç puan verdiğimi yazıyordum 5 üzerinden ama bunların daha gelişmiş versiyonları var. O yüzden buna şu an takılmayın. Devam ediyoruz. İşte aynen böyle. Bir de en sevdiğim sözleri yazıyordum filmden. şokerde falan filan. Sonrasında aynı zamanda karantinadaki başka hobilerinden biri de böyle şeyler çizmekti ajandaya. Bu ilk sayfaları geçiyorum. Buralarda çok bir şey yok. Mesela bu sayfa çok çirkin. Bu sayfa kadar çirkin bir sayfa görünmemiş bence. Çok kötü renkler, çok kötü desen, çok kötü... You are on. Unattractive, overweight, unworthy, untalented devam ediyoruz. Sonra burada Zümrüt yoldaşlığının şeyine gitmiştim. in concert haline gitmiştim. Videoyu sağ üst izleyebilirsin. <gülüyor> Burası çok boş mesela. Niye buralar boş böyle anlamadım. Çünkü sanırım okul çok ağırlaşmaya başlamıştı. Yani get your shit together Zeynep yazmışım yani. <gülüyor> okul bu sayılarda çok kötüleşiyordu. Neyse devam ediyorum. Burada Oscar sayfam var. Bu sayfayı çok seviyorum. Bence çok düzgün bir sayfa. Devam ediyoruz. İşte burada yine desenler falan var. Bunları daha sonrasında yaptım. Yani 12 Şubat'ta yapmadım bunları. Sonra Little Woman'ı izledim. Little Woman karantinayı önce önceki sinemada izlediğim son filmdi. Ee, ve Rex'te izlemiştim gördüğünüz üzere. Ve Rex'te izlediğim de son filmdi çünkü Rex sonra kapandı. Ve çok üzücü bu. Şimdi geçiyoruz. Matematik şeylerimi yazıyordum matematik dersinde. Mesela şu an böyle bir... Yani şu an bu ne diye sorsan. <gülüyor> hayatta cevap veremem büyük ihtimalle. Çünkü gerçekten hiçbir fikrim yok bunun ne olduğu hakkında. Ama... Ha şimdi karantina başlayacak ve bu karantinanın dördüncü haftası için yaptığım kendime bir plan hem okula hem de dershaneye yetişmeye çalışıyordum hem de aynı zamanda okulun BKS derslerine yetişmeye çalışıyordum. Biz devam ediyoruz. Burada masum bir şekilde de gezi planı yapmışım. Burada mock eksamlarım başlamış yani IB sınavlarından önce deneme sınav yapıyorduk ve evet. 13 Mart Cuma karantinanın başladığı tamamen başladığı gün ne yapmışım bakalım 10.45'te TITC egzemim varmış yani MOK egzemim varmış. Piratese gidecektik ezgiyle ama sonra iptal olmuş. Evet karantina bugün başladı ve bunları yapmışım ve yapmamışım. Ha burada da yazmışım zaten okullar 2 hafta süreyle kapatıldı daha sonrası belirsiz. Açılmadı sonra. <gülüyor> evet. Devam edelim. Burada dershanelerdi. Dershane ödevleri. okula devleri Bu yani Mart ve Nisan herhalde 2020'nin en kötü ayları olabilir benim için. Çok kötüydü. Sırf dershane ve okula odaklanmıştım. Ama herhalde film izliyordum. O da ayrı bir konu tabii. Çok kötüydü. Bu yaptığım büyük ihtimalle en sevdiğim desen. Alakasız bir şekilde devam ediyoruz. Yine okul, dershane hepsine de girmişim. Kendimi gerçekten tebrik ediyorum bu arada. Burada karantinada benim yakın arkadaşlar listemde olanlar biliyordu Instagram'da. 30 günlük şarkı challenge'ları vardı Instagram'da böyle hikaye şeylerinde. Onu defterime uygulamıştım ve defterime yazmıştım bazı şeyleri bunları göreceksiniz. Boş zamanlı Dance Moms izleme ajandanı boya. <gülüyor> Dance çok seviyordum. Karantinanın başında ve sırf onu izliyordum. O yüzden kendime not almışım. İşte burada e, Nisan kötü aylarımdan biri bu da. Bizim resim sergisi olacaktı aslında Güya. IB'de ve olmamıştı. Şu. Bunu sizinle beraber yapmıştık. Videonun linki yukarıda olur. Bu çok kötüydü. Bu gerçekten pain in my ass diye yanlış dememişim. Yani gerçekten kötü bir zamandı bu. Bunu geçiyoruz. Bay bay. Evet devam ediyoruz. Böyle filmler. Sonra burada İstanbul Film Festivali olmadığı için ve ben de bu sayfayı boş bırakmak istemediğim için yine desen yapmışım buraya. Çözülen soru sayılarımı yazmaya başlamışım falan filan. Evet devam ediyoruz. Yine bir sürü desen. Servet-i romanını bitirmem lazımmış. Burada bitirmemişim, burada bitirmişim. Yani buralar böyle. Ajanda iş süsle diye kendime not almışım buralar böyle yine soru çözüyorum volkanın doğum gününü kutlamışız buraları geçiyorum buralar gerçekten hayatımın en sıkıcı ve en üzücü yerleri olabilir yani ama devam ediyoruz Burada sınav bitince izleyeceğim diziler listesi var. Kare içerisine aldıklarım, izlemeye başladıklarım, sarıyla çizdiklerim, izleyip bitirdiklerim. Çizgiyle olanlar da izleyip beğenmeyi bıraktıklarım falan filan. Burası da böyle bir şey. Dershane ödevleri <gülüyor> geçiyorum birazcık. Burada Xavier Doan'un çok sevdiğim bir söz var. O yüzden hem hatırlamak için hem de hani açtığımda aradığım zaman bulabileyim diye highlight edip altını çizdim. Bu çok güzel bir söz bence. Devam ediyoruz. Ha şimdi burada e, haziranda artık normalleşmeye başladığını düşünüyorum. Yaçık şöyle geri geleyim. Normalleşmeye başladığımız için buralarda bir yerde aynen dershaneye gidiyordum artık deneme olmaya. Burada kendi kafamdaki sıralamayı yapmışım. Bu ne kadar kaldı böyle bilmiyorum ama yani böyle bir sıralama var. Burada hep ama hep yorgunum diye yazmışım. <gülüyor> Öyleydim. <gülüyor> Sonra burada bıktım sandım yazmışım. <gülüyor> evet uzanmıştım gerçekten. Çok kötü zamanlar yani. Neyse. Şimdi buraları göreceksiniz. Buralarda çok böyle özel olan şeyler var. Hani bazıları sadece böyle arkadaşların adresleri falan. Bazılarında ben bunu aynı zamanda günlük gibi kullandığım için. O yüzden e, burada hani bazı şeyler var. Burada ha, burada yavaş yavaş işte YKS'de tahmini puanımı ve tahmini sıralamımı da yazmaya başlamıştım. 12. sırada bence tutabileceğiniz en iyi şey. Ajanda. Hani gerçekten gelişiminizi görmek ve şey açısından çok güzel bence. O yüzden kesinlikle öneririm. Buradan itibaren de var işte birkaç tane falan filan. Neyse. Ee, şarkılar, puanlar. Bu desem bence çok güzel olmuştu. Bu şu an tekrardan bakıyorum bence çok hoş olmuş bu. Ee, devam ediyoruz. <gülüyor> hiç çalışasım gelmedi ama çalışmam lazım. Onun yerine gidip aptal bir film izledim. Feel the Beat. Aptal gibi gidip iki filmi izledim. Mama <gülüyor> Mia'yı <gülüyor> gidip izlemişim. Sonra da Crazy Rich. Hayır, bugün annemle film maratonu yapmıştı. Gerçekten hiç ama hiç ders çalıştığım yoktu bugün. O yüzden gidip 3 film izlemişim. Burada Nina Simone'un çok sevdiğim bir sözünü yazmışım. You have to learn to get up from the table where love is no longer being served. Ha burada ilk defa 400 puan üzerine çıkmıştım. O yüzden bugün çok güzeldi. YKS vardı. TET vardı. Bye bye matematik diye bir şey yazmışım. Çünkü TET'de de matematik çözüp bırakmıştım. Burada birkaç tane özel bir şey vardı. Ve bye bye lise şey yazmıştım. Bu da AYT'nin olduğu gün. E şimdi burada daha havalı yerlere geçiyoruz. Sonunda ajandanı, ajandanın çok sevdiğim kısımlarına geçiyoruz. Yaz tatilinde ajandayı tutmak için kendime söz vermiştim. O yüzden çektiğim polaroidları buraya yapıştırdım. Tabii bunlar gerçek polaroid değil. Ben bunları sonrasında çıktı alıp yapıştırdım. Hem günlük gibi hem de fotoğraf günlüğü gibi. Böyle bir bir şey yapmıştım. Burada işte arkadaşlarımla beraber yazlığa gitmiştik. Çeşme Marino'dan bir fotoğrafımız var. Benim Polaroid'um bir ara çalışmıyordu. Yani düzgün çalışmıyordu. O yüzden böyle garip garip karanlık çıkıyordu fotoğraflar. Neyse. Sonra burada Eurovision'un 2019'da Esen'le beraber tekrardan bütün şeyleri puanlamıştık. Ee, şarkıları ve birincimiz İtalya'yla İsveç çıkmıştı. Sonra burada Ilıca plajına gitmiştik. Rüyalarımı yazmaya başlamıştım buraya. Ve buraya ilk rüyamı yazmışım ilk hatırladım. Sabah ilk ben uyandım. Rüyamda Malta ülkesi İtalya'nın altında bir ada değil. Rusya'nın üstünde Tundura eklemine sahip dağlık bir alandı. Evet rüyam buydu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu ikisi bu arada yanlış. Ben bunu buraya bunu buraya koymam lazımdı ama gerizekalı gibi yanlış yapıştırdım. Arkadaşlarımla burada Ezgi ve senle plajda piknik yapmıştık. Çok güzel bir gündü. Defne var. Defne bu fotoğrafı çekti zaten. Burada birkaç tane özel şey var dediğim gibi yine böyle. Bugün çok kötü bir gündü. O yüzden... Burayı göstermek bile istemiyorum. Geçiyoruz. Sonra burada kızlar gitti. Ben de artık yavaş, yavaş sıkılmaya başladığım için baya artık ajandayı süslemeye başladım. oraya gitmişiz. Sonra burada babaannemlere gitmiştim ve babaanneme bugün ne yazayım diye buraya diye sormuştum ve tüm gün göt kebabı yaz demişti <gülüyor> Sonrasında tüm gün göt kebabı yazdım o yüzden buraya. Sonra ha not, yks notlarım açıklanmıştı ve evet, notum burada ve Burada da bütün günümü anlattığım bir şey. Burada arkadaşlarımı mesela mektuplaştırmıştık arkadaşlarımın. O yüzden adresleri var. Bunları o yüzden kapattım. Bu sefer de böyle çizgili desenleri çok beğenmeye başlamıştım yaz sırasında. O yüzden böyle. Buraya bazı fikirlerimi yazmıştım film çekmekle alakalı. Heh şimdi Ağustos'tan itibaren artık izlediğim filmleri daha düzgün çizme ve yazma olaylarına girmiştim Ağustos'ta ilk izlediğim film Grand Budapest Otel ve 5 üzerinden 5 verdiğim için özel bir şey yapmalıyım bu filme demiştim ve o yüzden böyle bir sayfa hazırlamıştım ona sonra Space Force'la yapmışım Space Force dizisini bitirmiştim ha yine rüyam var rüyama bakalım şimdi 2000'lerin başındaydım. Amerika'daydım ve 2. Dünya Savaşı yeni başlıyordu. Spesifik olarak Boston'da yaşayan bir Yahudiydim. Bu ne alakası söyleyeyim çünkü o sırada Anne Frank'i okuyordum. Anne Frank'in günlüğünü. Ben aynı zamanda Gilmore Gözlü de çok seviyordum. Yani o sırada te tek tekrardan izliyordum. Şey sonrasında Star gidiyordum Yahudi olup. Sonra Luke'un lokantasına sığınıyordum. Jess bana aşık oluyordu falan filan. Sonra Umbrella Akademi 2. ona başlamışız. Böyle yapmışım. Criminal Minds'ın birinci sezonu bitmiş. Böyle bir şey yapmışım. Grand Day filmini izlemişim ve böyle bir sayfa yapmışım. Rushmore'u izlemişim, böyle bir sayfa yapmışım. Ee, menajerimi ara, başlamış burada. Bilkent'e gideceğim kesinleşmişti. O yüzden böyle bir şey yapmışım. Ezgi'yle buluşmuşum. TNT'e gitmişim. Sonra burada yine bir şey yok burada. <gülüyor> Bomboş bir sayfa. Sonra Red Shoes filmini izlemişim. Criminal Minds'in ikinci sezonu bitmiş. Burada Ankara'ya gittiğim için ve üniversitenin ilk haftası başladığı için buralar kötü. Bu hep dışarıdaydım bu sıralarda o yüzden. Burada Snowpiercer filmini izlemişiz. Sonra burada Community'nin ikinci sezonunu bitirmişim. Yani burada artık tamamen okul başladı Bakın 8 dersi 9.30'a ertelenmiş. Buralar artık yavaş yavaş üniversite şeyim başlıyor. Ben derste konuşmaya gel Gerçekten çok tırsan bir insanım. Derste konuştum gene not almışım. Bu benim için çok büyük bir başarıydı çünkü derste konuşmak. Burada derste konuştum yine yazmışım. Bu derste de konuştum diye yazmışım. Rüyam var yine. Ha bu şey İtalya topraklarında Danimarka vardı. Çok garip bir rüyaydı bu evet. Atonement filmini izlemişim. Burada yine bir şey var. The Office'in 5. sezonunu bitirmişim. The Office'in 5. sezonu izlediğim en en en iyi sezon olabilir bütün diziler arasında. Çok iyi bir sezon. Sonra burada House'un 1. sezonunu bitmiş. Bu herhalde yaptığım en iyi film sayfası diyebilirim. Midsommar. Eee Midsommar'ı izledim ve çiçeklerle donattım bu sayfayı. Ben bu sayfayı çok seviyorum. En sevdiğim sayfa bu. Sonra da Hereditary izlemiştim. Ben bu sayfayı da çok seviyorum. Bence bu sayfada çok güzel. Bu da yine Rüyam var. Donald Trump'la alakalı. Bu sefer de İzmir'e gidiyorum. Frances Ha izlemiştim. Bu da filme kimine gitmeyeceğim için e, burada şeyim vardı. E, ders programım vardı, bütün haftalık ders programım. Şimdi teke devam ediyoruz. Burada Psycho izlemişim. Bu sayfa çok kötü bir sayfa. Hani gerçekten çok kötü bir sayfa. Şey, film kötüydü, bu sayfada kötü oldu diye. Bii izlemişim. Burada Bilkent sinema topluluğuyla da bii izlemiştik. Burada <gülüyor> hayatımda okuduğum en iyi fanfiction okudum beni gecenin iki buçukunda ağlattı ve tam isimlerimi bilmiyorum. Bu inanılmaz bir fanfiction. Bu gerçekten hayatımda okuduğum en iyi fanfiction. ve hani isteyenlere linkini atabilirim. Sonrasında burada bu ajandam için bir dönüm noktasıdır. İzlediğim filmleri hani yazıyorum böyle ama buraları yapış şeyler yapıştırma olayına da Pearl ve le başlamıştım. Bu film çok kötü bir film, yani güzel bir film değil. Ama bunu yapıştırmak istemiştim en azından sayfa güzelleşsin mantığıyla. Sonra burada çok güzel bir gün arkadaşlarımla geçirmiştim ve Bilkent'i tamamen dolaşmıştık. Böyle Burger King'e falan gitmiştik yürüyerek. Burada rüyamda yine bir şeyler yapmışım. Oscar adayı oyuncu Florence Pugh'dum rüyamda ve Oscar adaylı oyuncu Timothée Chalamet ile evleniyordum. Ardından da French Dispatch filmi için ikimiz beraber kana taşınıyorduk. But That Becomes Her'i izlemişim. Funny Games'i izlemişim. What We Do In The Shadows'ı izlemiştik Defne ile ve bence bu sayfa çok tatlı bir sayfa oldu. Taika Waititi'yi de çok severim bu arada o yüzden. Burada notlarım var. Notlarımı görmemize gerek yok bence. <gülüyor> Devam ediyoruz. This Is Us this is birinci sezonunu bitirmiştim İstanbul'a dönüş trenle gitmiştim ve trende boyhudu izlemiştim böyle bir sayfa yapmışım doğum günüm ve <gülüyor> buraya böyle yazmıştım LOL doğum günü Evet. <gülüyor> sonra Moonrise Kingdom'ı izlemişim. bence bu sayfayı çok daha güzel yapabilirdim ama pek beceremedim The Hours filmini izledim On the Basis of Sex Flipped filmini izlemiştim ve Flipped'ki ağacı çizmeye çalışmıştım buraya bence bu sayfa kötü olmadı ama bilmiyorum onun kararı size kalmış Baby TT izlemiştim bu da böyle bir sayfa Fantastic Mr. Fox'la Funny Face'i izlemiştim bu Cuma, Cumartesi. Bence bu sayfalar çok tatlı sayfalar. O yüzden çok seviyorum. İşe yarar bir şey izlemiştim ve filmi izleyenler biliyordur. Filmin sonunda bir tane böyle bir şiir var. Bu şiiri yazmıştım ve <gülüyor> 7 Aralığa sartmış. Paso 20 bizim bölümün bir tane kısa film festivaliydi. Yani dijital film festivali. Yani tam olarak nasıl anlatacağım bilmiyorum. Onun programına ve katılacağım şeyleri yazmışım. The Good Place'i bitirmişim. Şöyle, bunları şimdi daha çıktısını almadım ama buraya bir şeyler gelecek. Burada arada Death Fairy filmini izlemiştik ve bu daha bitmedi. Bunları renklendirmeyi planlıyorum ama renkli karelimlerimin hepsi şu an yurtta. Ve evet bugüne gelecek olursak The Life Aquatic Steve Zissou filmini izledim. Ve böyle bir sayfa yaptım. Ve evet yani en son bunu yaptım. Bugün bu. Bugün komdenin final metnini yazmam falan lazım. Buraya geçiyoruz. Burada da bu ajağından dolu izlediğim filmleri. Cümlelerin sonunu getirmemişim ama işaretledim. Seneye daha fazla film izleyeceğim umarım. Ve Evet. Sonrasında ders notlarım var. Türkçe'nin ise özellikleri falan yazıyor burada. Evet. Bu videoya bir son da çekmedim. Evet, arkadaşlar bu sefer çok doluyum neraftam o yüzden gerçekten özür dilerim bu birazcık garip bir video oldu ama umarım beğenmişsinizdir beni sizlere ben butonuna basmayı beğenmeyi sizlere lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın bu size 2020'den son seslenişim yani bir tane daha video gelecek ama 2021'de gelecek o şu an çekiyorum onu spoiler vereyim mi hadi vereyim. Neyse istedim tamam. Evet, yani bu kadar şimdilik benden. Tekrar çok teşekkür ederim bu yıl benimle kaldığınız için, hala izlediğiniz için beni. Gerçekten hala kafam almıyor beni izleyen bir kitle olduğuna. Ne bilmiyorum aynen. 2020 çok zor bir seneydi ve bilmiyorum. umarım birazcık renk katabilmişimdir YouTube ekranlarınıza. E, neyse, şimdilik görüşürüz o zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.